Bismillah. Bağla İbnül Hümami, İbnül Hümam der ki, vaktulife fi ikfariye yezidin yezidin tekfir ed yani küfrüne hükm edilmesi noktasında ihtilaf edilmiştir. Yani bu konu tartışmalıdır. Qilenam yani evet edilebilir şeklinde bir e, görüş vardır. Yani kastedilen şu lemma. Yani, yani limada diyebiliriz. Yani şuna bina şu rivayetler bağlamında. Ruye anhu, ondan rivayet edilen. Mâ yedülle alâ kufrih. Yani küfrüne delalet eden bir takım rivayet. Ne gibi? Min tahlilil khemri. Yani e, işgiyi helal görmesi gibi. Ve tefavvuhihi e, ba'da katlil hüseyni e, ve ashabi İşte Hz. Hüseyin ve onun arkadaşlarının, işte a, e, ailesinin e, katlinden sonra ileri geri konuşması bağlamında bir takım rivayetler bunlar yani bir anlamda onun küfrüne delalet etmesi itibariyle böyle bir görüş var. Evet, tekfir edilebilir. Yani küfrüne hükmedilebilir şeklinde. Mesela burada o şeylerden de e, rivayetlerden de örnek veriyor. Çok enteresan. Yani bunlar özellikle e, o zamanki sosyal muhayyelenin köklerini, e, hayatı, e, kamusal hayatı nasıl şekillendirdiğini e, ve nelere neden olduğunu e, ana fikrini, arka planını gösteren şeyler. Bu açıdan dikkatle bakmak lazım bunlara. İşte mesela şu söz, çok meşhur bir söz. Yani biz onları cezalandırdık. Yani Neye atıf yapıyor aslında? Onu da göreceğiz. Beni Haşib ta yani şeyden Muhammedi davet yani Hazreti Peygamber'in davetinden önceki dönemi de dikkate alarak bimâ <gülüyor> fa'lû bi eşyâhi kureyşin ve senâ fi fî bedrin yani onların işte Kureyş'in büyüklerine ve ulularına, kahramanlarına Bedir'de yaptıklarının karşılığında onları cezalandırdık bu örnek güzel için buna benzer bir takım rivayetlerden hareketle küfr mehkûmet midilebilir bileceği tarzında bir görüş vardır. Eee ve allehu eee güdâ ma qâle el yani muhtemelen yani İmam Ahmed'in dediği şeyde bulunabilir. Eee tekfirine ilişkin bir kayıt eee lemma sebt indehu nakli ta'zili yani onun kınanması yani kınanmasının kınanmasına dair nakledilen bir takım şeylerden hareketle bu söylenebilir la lima vaka minhu minel icitirai anez zürriyet tahiratı yani bu o tertemiz e, Hazreti Peygamber'in soyuna karşı cüretkar tavrıyla tavrından dolayı değil yani onun kınanması, kınanmasının dozajının yükseltilmesi bağlamında bunlar olabilir diyor. İşte ne gibi kelemli bir katl Hüseyin'i, Hüseyni. Hz. Hüseyin'in katledilmesini emretmesi Ve ma cera mimma an tab -taba. Yani insan yani onun insan fıtratına aykırı davranması gibi. E, ve eee yudimu e, lima zekerehu's semu yani e, e, yani sem'in naklin zikretmiş olduğu şeye karşı zulmetmesi. Eee kema'allile bi şarihu kelami yani bu kelamı bu sözü şerh edenin illetlendirdiği gibi fe innehu leysa ala vifqi marami yani bu meramına, maksadına uygun değildir. Kemal gattemnehu filani. Daha önce de ifade ettiğimiz e, üzere. Orada hatırlarsanız belli bir şey yapmıştı. Yani ayrım yapmıştı. Ona atıfta bulunuyor. Bekile şöyle de e, söylendi olur. La izlem yesbut dena an gittikten esbabül mucibet. Diyor ki yani burada yani kesin yüzde yüz bu çünkü çok vebal e, gerektiren bir husustur. Yani yüzde yüz sabit olmuş şeyler, evet bir takım şeyler var ama yani bütün bunu zorunlu kılacak e, sebepler e, ne diyelim tam e, yerine gelmedi, oluşmadığı için. E, yani atıyorum on sebep varsa belki sekizi oluştu ama yani ikisinde şüphe var. Dolayısıyla burada tam anlamıyla böyle bir hükmü, eyli küfrîhi yani küflü hükmedilmesi doğru olmaz diyor. Ve hakikatül emri, yani işin özü tabak fihi. Bu konuda e, herhangi bir şey söylememek gerekir. E, ve rüci'a emruhu ilallah teala, onun e, durumunu Allah'a havale etmek gerekir diye belirtiyor. Evet, Konevi'ye geçiyor. Konevi'den bir takım anlıkları var. Ve kâlel-koneviyyü fî şerh-i Hanavi e, Mesefin Umidesine yaptığı şerhinde şöyle demiştir: "Vale yulânu sahibül kebiratı büyük günah işleyen bir kimse lanetlenmez. Niyen imanıhum mağf. Çünkü onun imanı vardır. Vele miyen gus bir tikebihil büyük günah işlemes itibarıyla bu imanı eksilmez, düşmez ya." Yani. Vel mukminu la yani günahkar da olsa bir müminin lanetlenmesi doğru değildir caiz değildir internet onun e, ondan yapılan alıntı da bu kadar ve şu gizli bir şey değildir enne imane yazeedin muhakkak yani yezidin imanı gerçektir ve kufru bi delilin zanniyin Zanni delile bakaraktan onun küfrü sabit olmaz. Fadlan an katiyan. delil bir <gülüyor> tarafa yani yani zaten katı delil yoktu %100. Yani zanni delile dayanarak onun küfrüne hükmedilmesi doğru değildir. Hâla dolayısıyla halaye cuzu la'nu bi hususi özellikle ona lanet edilmesi caiz değildir. Ve ammâ ne naql el-Qanawiih haythu şu yaptı şöyle diyerek yaptığı naple bakacak olursak ne diyor Katdekara Ebu Hanife'te fi'l-fıkl ekber Ebu Hanife fıkıh ekber de şöyle zikretti İnne Ebu Hanife Ebu Hanife şöyle an el-hawaric el-muhakkimete yani haricilerden yani eee tahkime Hazreti Ali tahkime zorlayan haricilerden sorulduğunda Bakale dedi ki hum akhbas akhbasul haric. Yani bunlar haricilerin en şeytanileridir, en kötüleridir, en pislik olanlarıdır. Takı ona bunun üzerine soruldu e, et tekfuruhum. Yani yani onları tekfir mi ediyorsunuz? Fakale la. Hayır, tekfir etmiyoruz. Velakin nukatilu fakat onlarla savaşıyoruz. Ala ma qatilhumul eimmete min ehlil khiri. Yani bu hayır ehlinden imamlarla ne üzere savaştılarsa ona karşı biz yani onlara karşı savaşıyoruz. Yani ne yapıyorlardı? Hazreti Ali. Ben burada örnekleri verecek. Ki Ali bin Bi Talib bin Mu'amar bin Abdur Abdin Aziz gibi imamlarımıza karşı bunlar savaşmışlardır. Biz de onlara karşı savaş, yani bizim safımız diyor ki Hz. Ali'nin safıdır. Ömer bin Abdülaz'in e, safıdır. Onların safı değildir. Yani ne kadar onlar ümmeti tekfir etseler de biz onları tekfir etmiyoruz. Fema vecednâhu fin vel diyor ki yani biz e, bu ibareleri tasih edilmiş nusalarda ve muteber usullerde usul bulamadık diye de ifade ediyor. Evet diğer sayfaya geçiyoruz. Sonra قال القونوي sonra e, Konevi dedi ki diyor ve fi kavlihi yine o fıkhe benim şeyine pekdenin, ne, ne demişti? Yani bir günahından dolayı bir mümin eee ni tekfir etmeyiz. Şimdi bizenbin ifadesi işaretin ile tekfirihi yani burada bir fesadı itikadi, ki fesadı itikadı ve müşebbihe ve kadriyye ve nahu'hum. Yani burada tekfir edilmesine bir işaret. Yani tekfir edilmez derken yani tekfir ederiz anlamında değil. Yani tekfir edilmemesi gerektiğine bir işaret anlamında diyor. İşte yani bozuk itikatları itibarıyla yani ne gibi? işte mücessimenin, müşebbiyenin, kaderiyenin onlar gibi olanlar. Yani Neyine zelike? Çünkü bu, la yüsemme zemben. Bu zemp olarak ne yapılmaz? isimlendirilmez Ver kelamu fizzembi. Yani zemp, günah bağlamındaki söz budur. İnteh. Evet, burası bitti. Ve la yakhva. Yani şurada izi değildir, açıklidir. Enne itikadel kaderiyeti konuyu açıyor yani kaderiyenin inancı vardığı kanı la yuattu min umuril küfriyet yani, küfre dair, yani küf küfre dair işlerden hallerden durumlardan sayılmaz Küfrü gerektiren durumlardan sayılmaz bel yuattu min bunlar büyük günah cinsinden kabul edilir bu <gülüyor> akbahya, yani en kötü, en berbat günahlardan, büyük günahlardan kabul edilir. Haysu la tevvete lil müptedi'i, şu açıdan yani bidat, yani bidatçı için tevbenin mümkün olmadığı bir günah. Evet, böyle bir açıklamayı yaptı, devam ediyoruz. Ve nüsemmihi, yani günah işleyen bir kimseyi, ey yani mürteki bel büyük günah işleyen kimseyi, isimlendiririz. Mu'minen hakikaten. Gerçek bir mümin olarak isimlendiririz. Ey la mecaz, mecazi değil, gerçek bir. Liyenden imanı, çünkü iman, huwa tasdiqu bil jinanir, bil jen, bil cinani, bil cenani. Yani şu an tam bil cennet olması lazım. E, kalp ile tasdik etmektir. Wal ikraru bil lisan, dil ile ikrar etmektir. Wa amal amalu bil yani rükünleri e, yani rükünleri yapmak amel yapma yani amele gelince amellere ve bu da bunlarda nedir min kemalil imani imanın olgunlaştırılmasındandır mükemmelleştirilmesindendir ve cemalil ihsani işte ihsan bir şey en güzel şekilde yapmak bir şekilde yapmak bunun güzelliğindendir kime göre de ehli sünneti ehli sünneti vel cemaat, el sünnete göre. Ve e, şartun ev şatrun indel havarici vel mutezileti şimdi haricilere göre, mutezileye göre yani nedir? E, amel, imanın şartı ve ondan bir kısımdır. Fahada menşel ya Bu konudaki tartışmanın özü burasıdır. Yani bu amel, imandan bir Parça mıdır, yoksa değildir. Tartışmanın özü burasıdır. Ve yecüz en yekune şöyle olması mümkündür. Ey eş eşşahsu mü'mine, yani böyle bir kişinin yani böyle bir müminin nitelenmesi mümkündür. Neden dolayı? Tasdiki ve ikrar Yani tasdik ve ikrar bulunması itibariyle büyük günah işleyen bir kimseyi. Mü'min olarak nitelendiririz ama bir cümle, bir kelime daha ekliyoruz. Fasıkan fasık mü'min, günahkar mü'min olarak isimlendirilmesi. Niye fasık ekliyoruz? Ey bi isyanihi ve yani günah işlemesi ve bu günahta ısrarcı olması itibariyle. Yani, Gayre Yani kafir olarak nitelendirmeyiz. Ama kafir olarak nitelendirmeyiz. Ey lisebeti yani, fi makami yani onun itibar edilen makamı nedir? iman makam. Burada sebat etmesi itibariyle yani ne kadar günahkar olsa da yani ben müminim sözünde itibar etmesi itibariyle kafir denilmez. Ancak ne denir? Günahkar, mümin denir. Ve aslu herhihil münazati yani bu tartışmanın köküne gelecek olursak bunun biraz kötlerinin inecek olursak şunu söylemek lazım. Enne Reisal Mutezileti Vasıl bin Atta'in Vasıl bin Ata. Mutezilenin mevisi. İtezele Meclisel Hasan el Basriyi. Hasan el Basri'nin e, ders halkasından yani meclisinden ayrılmıştır nasıl yukarriru, şunu takdir ederek, yani takdir etmek, e, yanılmıyorsam şöyle olsa gerekli, yani e, delilleri, tamam iddiayla uygun bir şekilde, sistematik bir şekilde sunmak. Bunu takdir ederek, şunu takdir ederek, neyi? E, takdir ettiği şey ne? Vardığı sonuç enne mürtekibel kebirati büyük günah kimse le bir müminin mu'minin ve la kafir vardı sonuç bu. Değil mi? Yani büyük günah işleyen kimse ne mümindir ne kafirdir. Ne yapıyor? Burada ve esbetel menzilete yani iki konum arasında yeni bir konum ispat edin, Ortaya koyuyor. İşte e, nedir o konum? Birinci konum iman konumu, müminlik konumu, ikinci konum e, kafirlik konumu. Bunun arasında bir konum. Nedir o? Fasık. Yani bu bizim e, ehl Sünnet'in ortaya koyduğu e, yani içeriğini doldurduğu fasık kavramından farklı. Yani ehl Sünnet kullanımında fasık e, aynı zamanda imanı da taşıyandır. Ama burada imanı taşıyan değil. Yani küfrü de taşıyan değil. Başlı başına bir konu. İki konum arasında bir konu. Fekalel hasenu radiyallahu anhu bunun üzerine ee, Hasan ibn Basri Demiştir ki Kat itezale anna yani vasıl bizden ayrıldı. mu semu'l mutezilete ve bunun üzerine Mutezile'yi yani Hocam sesiniz gelmiyor. Hocam. Geliyor mu şu anda? Aa, sen geliyor mu sesin? Evet hocam şu an geliyor. Ha, tamam bir yerimden hocam, böyle bir, bir iki dakika gelmedi de sesiniz ondan. Tamam bir yerimden kalkmak durumunda kaldım ondan gelmemiştir. Tamamdır hocam. Ee, nerede kaldık? ha? Bunun üzerine e, vasıta Mutezile. Fakat <gülüyor> onlar kendilerini isimlendirmişlerdir. Ne olarak? Ne olarak isimlendiriyor Mutezile kendisini? Ashabel adli ve tevhid. Yani adalet ve tevhid ehli olarak isimlendirmişlerdir kendilerini. Yani temel iki yani usulü hamsenin ilk ilki ilkesi değil mi? Tevhid ve adalet. Likavlihim yani şuna binaen şu, şu görüşlerine binaen bir vücu bir sevabil muti'i ve iqabil asi alallahi subhanah yani adalet vurgusu eğer yani bir mümin muti bir kul değil mi eğer e, Allah Allah'a muti oluyorsa onun mükafat e, mükafatla ödüllendirilmesi gerekir. Allah'ın verdiği söz budur. E, ve günahkarın da cezalandırılması gerekir Allah verdiği sözden dönmez yani diğer bir ilkesi var Va ilkesiyle de ilişkili olarak ortaya koyuyor başka ve nefye sıfatıl kadim an hadif sıfatları Allah'tan nefre umutsuzlamaları umutuzlamaları itibariyle e, bu ilk bu şekilde isimlendirirler, isimlendirirler Sümen sonra ne yapmışlardır diyor. Ennahum tavaglu fi kelami yani kelam ilminde derinleşmişlerdir. Daldıkça dalmışlardır ve teşebbüs ezyalil felsefeti ifadeye bakın filozofların kuyruklarına takılmışlardır. Fikirin miner usulü birçok ilkede, yani birçok metodolojik noktada, e, e, sistematik düşüncede filozofların kuyruklarına takılmıştır. Ve şa'a mezhepim فيما بين الناس insanlar arasında onların bakış açıları yayılmıştır. İla ta işte şu zamana kadar en kale şeyhul Ebu'l Hasan el Eş'arî li üstadihî Ebi Ali'n el Cübbâî. Yani eee diyor Ebu'l Hasan el Eş'arî İmam Eş'arî hocası Ebu Ali'l Cübbâî. Şöyle sorana kadar. Yani bir anlamda şunu diyor ya, yani bu ortaya çıkana kadar e, kelam onlardan oluyordu diyordu, yani hakim olanlar onlardı anlamında söylüyor. Burada İhve-i Selase konusunu anlatacak. Üç kardeş meselesi. E, yani bunu klasik bir kaynaktan dinle, dinlememiz itibariyle değerli. Ma tegulu فِي ثَلَاثَةِ اِخْوَةٍ Üstad diyor. Yani bu üç kardeş hakkında ne dersin? مَا تَأَحَدُونَ مُقِيًا Bunun birisi e, mümin olarak. Yani Allah'a itaatkar olarak ölüyor. وَالْاَخَرُ <gülüyor> عَاسِيًا Tabi kastettiği yetişkin. Diğeri de günahkar olarak ölüyor. Ve سَغِيرًا <gülüyor> Üçüncüsü de çocuk yaşta ölüyor. فَقَالَ Dedi ki, el-evveli yusabu bir cennet. Birincisi, yani mümin, yani itaatkar, Allah'a itaatkar olan kardeş cennetle mükafatlandırılır. Vessani, ikincisi ise, yu'akabu binler Cehennemle azaplandırılır. Vessalisu, üçüncüsü ise, la yu'akabu ve la yusabu. Yani ne cennetle mükafatlandırılır, ne cehennemle azaplandırılır şunu sor. Nedir diyor soru? Fünkaleşleriyiz. Şayet üçüncüsü şöyle der ise, Ya Rabbi, Ey Rabbim veya Ya Rabbi Ya Mahsuf, yani nefs mütekellim ya mahsuf olarak düşünülürse, lima emetteni sığilen, yani e, Ya Rabbi, yani niye? beni küçük yaşta canımı aldı öldürdü. Vema abqayteni ile en akbura yani ben niye yet, yani yani niye beni kalıcı yani yetişkin kılmadım yani böyle rüşt yaşlarıma abilerim gibi erişmedim ki feu bike sana işte o muti olan kul, e, abim gibi sana iman ederdim ve uti'uke yani e, taat taatlarıma axatmazdım muti bi kul kov, olurdum fe'atul cennete ee, böylece cennete girerdim. Yani salah aslah prensibi var hatırlıyorsunuz onunla ilişkinde de bir tartışma. Fakale dedi ki Ebu Ali el Cübbai. Yakul Rabbu. Rabb der ki inni kuntu a'lemu minke ben biliyordum biliyorum enneke sen lev taburta Çayet büyük yetişkin birisi olsa idin ne asayte. Günah işleyecektim. Günaha girecektim. Oradan da cehenneme girecektim. Dolayısıyla leke, senin için Hocam mi kaydırabilir miyiz? Evet. Senin için olması gereken e, en iyi şey nedir? En temute sagiran küçük yaşta vefat etmendir. Kalelesi arıyor. Bunun üzerine İmam-ı şunu sordu. Bin kalet zani bu durumda ikinci kardeş yani e, günahkar olarak ölen ve dolayısıyla e, kafir e, kafir demişim. Cehennemle azaplandırılan kardeş şöyle ders: Ya Rabbu ey Rabbim Limellem temut niy sığıran. Yarab bu zaman niye beni e, küçük yaştayken canım ağladı ki bir Allah ağzı bana karşı günah. Olmasaydım fela adu kudun nare adulen ve böylece cehenneme de girmeseydin. Nda ya Rabbu. Bu durumda Rab ne der? Bu soru üzerine diyor fe buhitel cübe çok şaşırdı kaldı. Cevap veremedi. O terk el Bu durumda İmam Eş'ari eee yani Mutezili'yi terk etti. Ve iştagala huwa ve men O ve onun izinden gidenler uğraştılar. Gayret ettiler. Ne ya bir alire il <gülüyor> Mutezile. Mutezile'nin bakış açısının, görüşünün yanlış olduğunu ortaya koymak için çalıştılar. Başka ve isbati mevredet bir sünneti, yani sünnetten ulaşan, sünnet yoluyla gelen ne varsa onu ispat etmek, ama va cemaatu, yani İslam ümmetinin e, üzerine olduğu durum, yol, mantık, düşünce bunu ispat etmek için kastına el sünnet ve cemaat. Bunun için e, uğraştılar, gayret ettiler, diyor. Sümme lemme nukilet el felsefetu ile al bu felsefe literatürü, felsefe, Arapçaya nakledilince, tercüme edilince ve Fiha fîhâ et tabakatül e, bir grup e, Müslüman e, daldı. Yani neye? Felsefeye daldı. Havelu el redde alel felasifeti vel hükemâyi Yani burada dediği kim? Yani e, felsefi kelam dediğimiz şey. Yani bir grup, e, bir tabaka, yani bir grup e, Müslüman alim e, felsefeyle ilgilendi. Bununla derinleşti. Ve e, filozoflara e, ve tabiatçı düşünürlere karşı e, reddiyeler ortaya koymaya çalıştılar. Fîmâ <gülüyor> hâlefû fiha şerîâtel hânifiyye Hanif olan şeriata muhalefet ettikleri, yani filozofların muhalefet ettikleri, tabiatçıların muhalefet ettikleri şeylere karşı reddiye ortaya koymak için. Fekhalatû ilmi kelam kethîran minel felsefeti fi e, merami işte arzu edilen ortaya konmak istenen amacın e, gerçekleşmesi için e, felsefeden birçok şeyi kelam ilmiyle karış, karıştırdılar. Diyet hakkı mu makası daha daha yani maksatları amaçları e, gerçekleşsin ortaya çıksın diye. Ve yetemek yenu min iptaliha verdiha. Ve böylece işte yani onların geçersizliğini, on, o, o görüşlerin nettedilmesi e, onlar için mümkün e, olsun diye oldu. Ve helümme cerren ve diğerleri ila en edracu fihi muzemet tabi'iyyeti ve ilahiyyeti işte yani bu tabi ilimler işte ilahiyata ilişkin konular, matematik konuları çoğunu Buna derc ettiler. Kelami. Hatta öyle bir hale geldi ki diyor şey, durum kâde lâ yetemeyyiz anil felsefiyyâti yani kelam kitapları, kelam konuları felsefi konulardan ayırt edilemez hale geliyor. levlâ ihtimalu içtimâlu ales semiyat yani kelam kitapları, işte kelami konular, yani o semiyat konularını kapsamasa neredeyse e, felsefe literatüründen ayrı dilemeyecektir. Fesar bu haddi itibari memnunuunda inda ulemai bil kitabı ve sünneti yani e, burada e, açıkça şeye de yani felsefi kelam özellikle şerlikte eee çokça e, ön plana çıkan işte Fahreddin Razi var değil mi? İşte e, Amidi gibi alimler böylece e, kitap ve sünnetle iştigal, yani kitap ve sünnete göre hüküm veren alimler nezdinde bu anlayışta e, gerilen bir şey oldu ''Ellezeyni yektefî bihima fi emri ddini minen nakliyatü vel akliyatı'' gerek nakli konular olsun gerek akli konular olsun e, din noktasında e, sadece kitaplı sünnette yetinen alimlere göre bunlar eleştirildiler. Tüm ilem Sonra şunu bil ki anne konewiya konewi zekera şunu zikretti anne abi abanifete abanife kane yusema mürci en mürci olarak e, isimlendir. Di teakhirih emra sahibül kebiret ila meşiyetillahi ta'l. Yani e, büyük günah işleyen kimsenin durumunu Allah'ın dilemesine e, ertelemesi, ona bırakması itibariyle mürci olarak isimleniyor. vel irca ve tehhirü. Yani irca nedir? Ertelemektir. Yani hükmü e, ahirete ertelemektir. ve kâne şöyle diyordu fe inni le ercu Umuyorum, vi sahibiz zembil kebiri ve sahiri, yani gerek büyük günah olsun, gerek küçük günah işleyen bir kimse için umut halindeyim. Yani Rabbim umulur ki onu bağışlar. Ve hafü ve ikisi için de endişeleniyorum. Yani bu günahlarından dolayı Allah cezalandırabilir. Bu nedenle de onlar için endişeleniyorum. Ve ana ercu biz sahibiz zembil sahiri, yani e, bu küçük günah işleyen bir kimse için ümit halindeyim. Ve akhâfü alâ sahibizden bil kebiri. Büyük günah işleyen iç, içinde, onun, onun içinde endişeleniyor. İnte Alıntısı burada bitti. Ve emmâ ma vakk'a fil gunyeti. Gunya isimli eserde geçti üzere. Şeik Abdülkadir'l-Cihlani'yi. <gülüyor> Abdülkadir Geylani'nin Büyüye isimli eserinde geçtiği üzere. Şimdi de zikril firat. Bu fırkaları yani e, itikadi fırkaları anlattı. Gayren naciyeti. Yani kurtulan fırkanın fırkanın dışındaki fırkaları anlattı. Haysukale şöyle diyerek ve minhum bunlardan bir tanesi nedir? El kaderiyyetu. Kaderiyyedir. Ve zekerû asnafen minhum. Onlardan birçok sınıf, birçok gruptan bahsetmiştir. Tüm makale sonra demiştir ki ve minhum onlardan bir grupta el-hanefiyyetu hanefilerdir. ve ashabu ebi hanifete nümani ibn sabitin onlar da kimdir? Ee, ebu hanifenin yolundan gidenlerdir. şöyle iddia ederek emnel imana iman vel ma'rifetu ma'rifettir. ve ikraru billahi ve rasulihi ve bima jae min işte Allah'ı Allah'ı Resulünü onun Allah'tan getirdiği şeyleri ikrar etmek cümleten genel itibariyle alema zekrahul belhutiyü Berhuti isimli bir alim onun zikrettiği üzere fi kitabish Şecaret da bu Şecaret isimli kitap ve huwa itikadun fasit bu yanlış bir itikattır inançtır ve kavlun kesidun yani alıcısı olmayan, kesat diye Türkçede, işte işler nasıl kesat diyorlar ya, yani alıcısı yok, yani e, sinek bile uçmuyor şeklinde. Bu muhalifun, e, l'i'tikadi fül fıkhırekberi, kaldı ki yani bu buradaki edilen şey, e, Abdülkadir Gelen'in naklettiği şey, yani imamın fıkhırekberinde anlatılan e, inancına aykırı bir şeydir vema nakalehu ashabu ve onun izinden gidenlerden ondan şey şeydaydı. Ennehu o ne diyordu? Yakulu el imanu iman huwa mucarradu tasdiki tunel iqrar. Yani daha sonrakileri diyor. Yani daha sonrakiler özellikle mu'tazili kelamdalar. Ee, yani özü itibariyle iman nedir? İkrardan öte tasdiktir. Kalben tasdiktir. Fe innehu yani ikrar şartun indahu ona göre li icra ahkam ahkamil yani yani Müslüman toplumunda e, o kişinin işte Müslümanlara uygulanan hükümlerin onun içinde gerçekleştirilmesi amacıyladır. ve munakidun lisairi kütübül akkaidil mevdu'at dil hilafi beyn ehli sünneti ve cemaati yine yani burada e, bu gelen naklettiği şeyler yer Akayet kitaplarındaki, yani özellikle el sünnet ve cemaat arasındaki tartışmaları konu edinen Akayet kitaplarındaki, derler de aykırıdır. Ve beynel mutezillet ve ehl bidat. Cammetini kaydırabiliyor muyuz? El, sünnet, el sünnet ve cemaat ve e, mutezile ve bidatçılar arasındaki tartışmayı konu alan Akayet kitaplarından da diğer Akayet kitaplarındaki bağlama da şunla bununla birlikte mannel imane iman huvel marifatu marifet ve ikraru ikrardır eee oel mezhepul muhtar. Kaldı ki yani bu tercih edilen yoldur. Bel huwa aula. Yani şundan daha doğrudur. Min en yuqale şöyle denmesinden el iman tasdik ve ikraru. Yani iman tasdik ve ikrar demekten daha doğrudur. Marifet ve ikrar yani marifet yani Anladığımız kadarıyla e, Ali Yüksel şu kanetler alda marifet bu tasdigi de kapsayan ondan daha geniş bir kavram. O itibarla bunu e, söylüyor diyebiliriz. Yani tasdigi en neşiyi anit takliyi di du net Yani takkiki iman. Yani böyle ne diyelim e, bütün e, detaylarıyla bil, bilmeksizin sadece taklit yoluyla ortaya çıkan e, tasdik muhtelifun fi kabuli yani bunun kabul edilip edilmemesi noktasında e, yani bi hilafil marifetin nashet mal e, yani karşılaştırdığımız zaman şimdi marifet diyorsun bak marifette ne var bilmek var. Tamam mı? Ama tasdikte taklid şeyi de buna sokabiliyorsun. Ama marifette Takviyi sokamıyorsun bunun içerisine bilgi temelli hani delaleti malikrari yani ikrar ederekten aynı zamanda delile dayalı ortaya çıkan bir marifet ve imanın bilicmiy ki kaldı ki böyle bir şey nedir e, marifet delile dayalı bu icmaen imandır muamel iktifa'u bil marifeti du yani ikrar olmaksızın sadece marifet yetinmek ve ikrari dunel marifet. veya işte marifet olmaksızın ikrarla yetim konusu kavl Yani bu tartışmalı bir konu diyor. Kema kale yani bazı bidatçıların söylediği gibi. sonra el min el mübtedi'ati. Bu bidatçılardan yerilen yani sevilmeyen, hoş görülmeyen, makbul olmayan mürciye leysu minel kadri. Halbuki bunlar kaderiyeden değildir diyor. Benhum taifetun kalu onlar şöyle diyen bir gruptur. La yedrru mal ma imaniz zamm. İmanla birlikte günah zarar vermez. Kemal yenfu mal ku Yani küfürle birlikte taat nasıl fayda vermiyor ise İmanla birlikte imanla birlikte e, günahta zarar vermez der. Bunlar ayrı bir grup. Feza'amu onlar iddia ederler ki enna hademine muslimine Müslümanlardan herhangi birisi la yu'akabu ala şeyin minel kebairi yani büyük günahlardan hiçbiri nedeniyle cezalandırılmaz. E şimdi diyor bak vardı sonuç. فَاَيْنَ هَلَبْ اِرْجَوْا عَنْ ذَلْكَ الْيِرْجَوْا Yani, e, buradaki ircaya bak, bir de i̇mam Azam ve bu Halife'nin koyduğu irca, yani e, savunduğu ircaya bak. Bunlar tamamen birbirinden farklıdır. Dolayısıyla, yani e, Ebu Halife'nin e, bu mezmum olan yürcü ile ilişkilendirilmesi gerçekten çok hatalı bir şeydir, demek. ثُمَّ قَوْلِ اَب۪ي حَن۪يفَةً رَحِيمَهُ اللّٰهُ yani diğer taraftan Ebu Hanife'nin Allah rahmet eylesin e, görüşüne gelecek olur isek mutabikun lin, lin, linassil Kur'an'ı yani Kur'an nasına uygundur Ebu Hanife'nin ortaya koyduğu bakış açısı. Ve huve kavlu Teala onun temeli de şudur. İnne Allah la yaghfiru en yushrak bihi Allah kendisine şirk koşulmasını affetmez ve مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَعُوا Bunun dışındaki dilediği günahı affeder. بِخِلَافِ الْمُرْجِيَتِ Yani bu, biraz önce söylemiş olduğumuz diyor, mürciyenin tam tersine bir şeydir. حَيْثُ اللّٰهِ يَجَعَلُونَ الذُّنُوبَ مِمَّا عَدَ الْكُفْرِ تَحْتَ Yani küfür hariç hiçbir şeyi, hiçbir günahı meşiyet altında değerlendirmiyorlar. Yani küfrü Allah'ın beheyetine bırakıyorlar. Yani onların savunduğu irca tamamı bu ayet aykırıdır ama Ebu Hanife'nin ortaya koyduğu irca anlayışı tamamen ayetin ruhuna uygundur diyor. Ve bi hilafı'l mutezile ki aynı zamanda yani eee mutezilenin aksine olan bir şeydir. Kaysu yucibuna'l ukubete'l kebire. <gülüyor> Onlarda ne yapıyorlardı? Zorunlu görüyorlar, değil mi? Günaha karşı cezalandırmayı zorunlu görüyorlar. Bu söylediğimiz mülciye'nin e, görüşü buna dahil yani Kime kaderiye deniyor? Mutezliye deniyor. O zaman nasıl kaderiye ile ilişkiler Ve yine ve bi hila fil yani haricilerin görüşüne dayak. Hayır Türkiye onlar yuhricuna sahibel kebireti ve sahiletamin imanı Onlar ne yapıyorlardı? İster büyük günah işleyen olsun, ister küçük günah işleyen olsun. Onları imandan çıkarıyorlardı. Evet, summa ilam. Sonra bil ki en mazerb-i murciyeti, eee murciyenin murciye görüşü neyse, en ehlen-nari iza dakhalu'n-nara. İşte cehennem ehli. Cehenneme girdiğinde yakununa fin Ateşin içinde olacak. bile adab yani azap olmaksızın ateşin içerisinde olacak. Ne gibi? Kelhuti fil Yani suyun içindeki balık gibi. Yani balık suyun içinde olduğunu bilmez. Mantığındaki. İlla enne ancak şu var ki enler farga beynel kafiri vel mu'mini Burada kafirle mü'min arasındaki fark nedir? Ennelil mu'mini istimta'an fil cenneti ye'kulu ve yaşa. Yani mümin için cennette ne vardır? Faydalanma vardır. İşte yer içer e, ve ehlinnari filnari, leyse lhum istimta'u eklı ve şerbin. Ama cehennem ehlinde e, yani burada bir faydalanma yoktur. Yeme içme şeklinde bir faydalanma yoktur. Bu adil kavulbatim. Esasında böyle bir görüş yanlıştır. Bil kitabı ve sünneti ve icma'il ummeti bin sünneti ve cemaati ve vesairil müttediyat. Yani bu görüş e, yanlıştır. Neyle? Kitaba göre yanlıştır. Sünnete göre yanlıştır. Gerek er sünnet ve cemaat, gerekse diğer bidatçı fırkalar arasında olan icma'a göre yanlıştır. Kema yedullu aleyhi kavlu teala allah Teala'nın şu sözünü delalet ettiği gibi ve hum fiha. Yani onlar cehennemde bağıracaklar. Ve kavlu Teala yine şu ayette olduğu gibi kulleme nabıcet culuduhum yani onların işte ateş yani derileri ateşten yanacak ondan sonra tekrar yenilenecek, tazelenecek. Ve kavlu Teala yine şu ayet-i kerime ve la yuḫff fū anhum yani onların azaplarından cerre miktar bir şey hafletilmez ve Kudüs Allah yine şu ayet kırime fduku tadın o azabı falan nizīdenne kum falan nizīde kum falan sizin azabınız ancak artacak ve gheylāzalik min al-āyāt wal yani e, birçok ayet ve apaçık ayet ve e, hadislerde bu husus açıkça zikredilmiştir. Bu konuda birçok ayet ve hadis vardır. Ve amma ma ruvi anhu sallallahu teala aleyhi ve ala alihi ve sellem min anhu. Dahiyet peygamberden şöyle rivayet edilen bir hadis var. Sati ala cehenneme yevm. Yani bir gün olacak ki cehennem cehenneme gelecek. Es-safuqu bihu işte rüzgar kapını böyle çarpacak da maylisa fiha ahadun orada hiç kimse kalmıyor. O işte de lebih ve hum el murciete sarfatu ala fana'i ahli narin. Yani eee yani kimdir bunlar? Ve cehennem ehlinin yok olacağını e, yok olacağı fikrinde olan mürciye grubu e, bunu delil olarak kullanıyor. Yani cehennemin yok olacağına, cehennem ehlinin yok olacağına dair. فَفِهِ اَنَّ الْحَدِيثَ ala takdiri سَحْهَةِهِ Yani şimdi bu hadisin sıhhatine bakıldığı zaman esasında diyor لَا يُعَارِدِ النُسُوسَ الْقَاتِعَةِ yani kat'i naslarla terifmez. Ma ennehu bununla birlikte muevvelun tevil edilmesi gereken bir divayettir. Bi ennel murade bi cehenneme yani burada cehennemde maksat tabakatil min onun tabakalarından bir tabakadır. Nas tabaka el muhtassatu al muhtassati bi usatil mu'minine yani günahkar müminlere tahsis edilmiş tabakadır. Beynimizler o tabakadan o günahkar müminler çıktıklarında ve zehbû ile cenneti, cennete gittiklerinde yani bir çöl gibi kalacak. Neyse ahadim fiha hiçbir şey olmadı bir çöl gibi kalacaktır diye ifade ediyor. Evet arkadaşlar bir paragraf daha okuyalım. Ee, şu 163'e kadar gelelim, ondan sonra bırakalım isterseniz. Tamamdır hocam. bu çok uzun değil. Bunu da okuyup bırakalım, ondan sonra haftaya devam ederiz. Verme sualler Yani mesler üzerine mesetmek. Ey yani ne demek mesetmek? Lil yaman walayled. Yani muqim yerleşik bir kimse için bu bir gün ve gece süresini yani 24 saat boyunca geçerlidir. E sabah namazını e, abdestini alırken işte normal ayaklarını yıkayarak alıyor sonra e, mesini giyiyor. Bu diğer işte ertesi günü sabah namazında kadar mesle üzerine mesederek namazını kılabilir. Beliyleten ve pardon velil müsafirlik telaş et telaş bileyaliha. Ee, yani yolcu için de bu 3 Sünnet. Yani mesler üzerine mes etmek sünnettir. Ey yani tebitun bir sünnet deki. Sünnetle sabit bir konudur. Nasıl bir konu? Kâdet en tekune Neredeyse mütevatir derecesinde olacak kadar, bu dereceye neredeyse ulaşacak kadar e, sünnetle sabit ve ne şu da yani akıldan uzak tutulmamalıdır. En yok hazet. Bu minel kitabeydan. Yani dolayısıyla bu yani bunun sabitliği, eee gerçekliği kitaptan da alınabilir. kaynağı. Ne anla kavlullah Teala. Çünkü Allahu Teala'nın e, şu ayetine bakar isek Ve erculakum ilal İşte yani bu topuklara kadar işte ayaklar Kur'ye bin nisb-i avvâri filgusli yani böyle açık bir şekilde nasb edatıyla yani burada ercülakume atıfta bulunuyor yıkama bağlamında okunabilir ve cerdil azhâri filmesey yani gizli bir işte açık bir cerde de yani Mesih anlamında değerlendirilebilir. Bu huma mütaridani bu ikisi şey zıttır ve bi hasabil hükmi mubhaman ama hüküm açısından hüküm itibariyle de burada bir müphemlik vardır bir kapalılık vardır fe e, betweenهما bu ikisi arasında eee resulullah sallallahu aleyhi ve selleme e, e, halu lebsil hufeyni Şimdi e, Hz. Peygamber'in fiiline baktığımız zaman o ne zaman mes ediyor? E, şey giydiği zaman. Mes giydiği zaman. Ve gasele kufan yıkıyor. Şimdi eşfiz Yani bu ayağından mesleri çıkardığı zaman yıkıyor. Dolayısıyla yani e, bu yoruma açık bir şeydir. Buradan bile e, meslere mes etmenin kaynağı dayandırılabilir demek istiyor. Ve teravih. Yani teravih, teravih namazı, ey salatu, yani Ramazan gecelerinde e, yasın namazının hemen akabinde kılınan teravih namazı, Fişeh Ramazan'a, Ramazan ayında, ey leyaliyya, neyaliha gecelerinde kılınan sünnet. Bu da nedir? Sünnettir. ''Ey bi asliha'' yani özü itibari ''Lemma sebet anhu aleyhissalatu vesselamu'' Hazreti Peygamberden sabit olduğuna göre ''Ennehu sallaha fi O, Ramazan gecelerinde tereddeleri kummuştur. ''Tümme terakâ'' sonra bunu kılmayı terk etmiştir. ''Şefkaten alel ümmetini'' ''Dienlâ tecih'' yani ümmetine vacip olmasın diye onlara şefkatinden merhametinden muhabbetinden dolayı terk etmiştir. Wa al-ammeti fakat halk en en annaha vacibat. Yani bunu ne ne yapabilirler? Yani vacip zannedebilirler yani halk. Yani bu olmasın diye zaman zaman da terk eder. Demek. Ve amma kavlu Umar radıyallahu anhu fi haqqi yani Hazretmem bu konudaki görüşüne gelince Naimet el bidat. Yani evet bir, bir bidat ortaya koymuştur ama bu güzel bir bidattir diyor. Hani bidat tasene diye bir benim kavram var ya ona işaret ettiğini e, görüyoruz. İnlema huvi merhiyya ya. Yani bunun e, yaşatılması için e, ya yani bu itibarla değerlendirilmesi lazım. Ev sebep ul aleyha. Yani yani bir toplanma vesilesi olsun. Madama kanen nasun feridun abiyah. Yani oruç tuttuğu insanlar işte yalnız kalıyorlar ya gecelerde bu diğer gelsinler. Yani sohbet etsinler, dertleriyle dertlensinler, de hem hal olsunlar diye. Ma anhu ve ali birlikte Hz. Peygamber'in sözü olmakla birlikte aleyküm bi sünneti yani benim sünnetime uyun ve sünne ve sünnetül kudfee râşdîne râşd tarif sünneti. Diyor. Yani e, Hazreti Peygamberin sünnetine uyması gerektiği gibi Hazret Ömer'de râşd tarif ikinci ikincisidir diyor. Onun da sünnetine uymak lazım. Fumba khasa Ebâ ve Âmara bir kabir. şu sözüyle e, yani râşd tarifeler diyor e, Hazret ile Hazreti Ömer'i bir tık daha üste koyuyor diyor. Allah şey Allah Resulü Nedir? İktadav billedey, billedeyni minbadi. Enden sonra bu ikisine uyut. Şeklinde. Ve fihi yani bu sözlere bakınca diyor. Yani bu vermesu alal hussein işte karavi olsun. Ve fihi ve fime kablehû. bunun öncesi reddün alel ravâfid. Nedir bunlar? Rafizilere karşı bir reddiyedir. Onlara karşı ne diyelim? Safını belli etmedi. Yani evri sünnetin Kimliğini ortaya koyan bir ifadedir. Ve keza fi kavli yine şu sözünde olduğu gibi diyor. Ve salatu halfe kulli birrin ve facirin. İşte ister iyi olsun ister kötü olsun El müminin arkasında namaz fırına bilir.